Verilen tek terimli ifadelerin ebob'unu bulunuz, verilen ifadelerin en büyük ortak bölenini bulunuz diyor, en büyük ortak bölen. Peki, buradaki ifadeler tek terimli ifadelerdir, yani her biri tek bir terim içeriyor. Bu ifadelerin ebob'unu, yani en büyük ortak bölenlerini bulmak için ifadeleri parçalarına ayırmalıyız. Yani bunları olabilecek en sadeleşmiş çarpanlarına ayırmak istiyoruz. 10 gibi sıradan sayıları asal çarpanlarına ayıracağız ve c, d üzeri 2 gibi değişkenli ifadeleri ise olabilecek en basit çarpanları halinde yazacağız. c çarpı d çarpı d gibi. Şimdi buna hepsini uygulayalım ve en büyük ortak kat neymiş görelim. Bakalım ifadelerin hangi çarpanları birbiriyle aynı. Biz bu aynı olan ifadelerin en büyüğünü bulacağız yani ortak olan çarpanların en büyüğünü. Birinciyi yapalım. 10 c, d üzeri 2n'ye eşit. 10 eşittir 2 çarpı 5. 2 çarpı 5. Burada isterseniz bir çarpan ağacı yapabilirsiniz ama burada buna gerek kalmayacak kadar kolay bir şekilde asal çarpanlarına ayrılabilen sayılar var. 10 eşittir 2 çarpı 5. c ile yapabileceğimiz pek bir şey yok. c'yi olduğu gibi yazalım. Daha fazla sadeleşmez. d üzeri 2 ise d çarpı d olarak yazabiliriz. Böylece 10cd üzeri 2 ifadesini en basit bileşenlerin çarpımı olarak yazmış olduk. Onun asal çarpanları ve sonra c ve d ile ilgilendik. Şimdi 5cd ifadesini yapalım. 5 asal sayı olduğu için çarpanların ayrımı yine 5'tir. c'yi daha fazla sadeleştiremezsiniz, o da c olarak kalır. Sonra da çarpı d. Aslında bu ifadeyi hiçbir şey yapamadık. Ve son olarak elimizde 25c üzeri 3 çarpı d üzeri 2 ifadesi var. 25 eşittir 5 çarpı 5. Elimizde c çarpı c çarpı c var, yani c üzeri 3. Sonra da d üzeri 2, yani d çarpı d var. Peki bu 3 ifadenin en büyük ortak katı nedir? Hepsinde 5 var. Bunları daire içine alalım. Burada bir 5, burada da bir 5 ve burada da bir 5 var. Hepsinde en az bir tane de C var. Burada da bir C var ve başka bir C de burada var. Ve hepsinde de en az bir tane D var. Burada bir D, burada bir D ve burada da bir D var. Bir tane D var. Hepsinde ikinci bir D yok. Sadece birinci ve üçüncü ifadelerde ikinci bir D var. Ayrıca hepsinde ikinci ya da üçüncü bir c'de yok. Sadece sonuncuda da ikinci veya üçüncü bir c var. Ve bitirdik. En büyük ortak kat 5cd. Aslında 5cd'den daha büyük bir çarpanınız olamaz. Çünkü verilen ifadelerden 5cd'nin en büyük çarpanı yine 5cd. Yani bu üç tek terimli ifadenin en büyük ortak katı 5cd. Bu üç ifadenin de ortak çarpanı olan sayılar 5c ve d.